Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı TET-AYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki ÖSYM tip testlerden test ikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeni x kenar olarak verilmiş tepe açısı 130. 130. 180'den 130 çıkart 50. 2'ye böl 25-25 yaptı buraları. E bu da 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 155 derece yapar. Yani birinci soru e-dramit oldu. Geldik ikinci soruya. İkiz kenarlık var tepe açısı 70 derece 180'den 70 çıkarsan 110 2'ye bölsen 55 55 yapar buraları. E hocam şuradaki üçgende 2 iç açı 1 dış açı yani x artı 25 eşittir 55 olacağından x de böylelikle 30 derece olarak buluruz. Cevap akçay oldu ikinci soruda geldik üçe. İkiz kenarlıklar var şöyle burada bu ikiz kenarlıktan dolayı şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı 50 ise burası da 50'dir. Hocam burada da şöyle bir ikiz kenarlık var tepe açısı 50 derece oldu. 180'den 50 çıkart, 132'ye böl, 65-65 oldu buraları. E buradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı. Yani 50 artı x eşittir 65 olacağından x de 15 derece olarak buluruz. Evet üçüncü soru akçay ah, oldu geldik dörde. İkiz kenarlıklar var taban açılarını hemen düşünelim. Öncelikle şu ikizkenar üçgenin taban açısı belli. Niye belli? Şuradaki 100'den dolayı belli. Taban açısı kaç yapıyor o zaman? 180'den 100 çıkarttırsak 80 derece geliyor. Hocam burası da 80. 80, 80, 160'dan burayı kaç buluruz? 20 buluruz. Sonra şu ikizkenar üçgende. tepe açısı 100 derece. 180'den 100 çıkart. 80, 2'ye böl. 40, 40 yapar buraları. E hocam şuradaki açı 60 yaptıysa buraya da kaç kaldı? 120 derece kaldı. 180'e tamamlayar açısından dolayı. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Evet açı ortaylık verilmiş. 40 derece verilmiş. Bir de ac ile bc eşit verilmiş. Evet şu ve şu eşit verilmiş. İkiz kenar açısı 40 derece 180'den 40 çıkart 140 2'ye böl 70 70 yapacak. E burada bu açının tabamı 70 ise 2 eş parçaya bölmüş bunlar 35 35 oldu. Ve şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açıya eşit. X 70 artı 35'e eşit dolayısıyla cevap 105 yapar. Evet 5. soru balık oldu geldik 6'ya. Açılar verilmiş bakalım neler verilmiş. Buradan 2 iç açı bir dış açıdan 70'i yazarız buraya. Hocam burası ters açıdan 70, 70, 30'dan kaç yaptı? 100. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. Sonra 60, 70 ise burası da kaç yaptı? 50. Bütün açıları yazdın. Cevap çıkmadıysa bir yerlerde eşitlikler var mı diye bak. Mesela şurada bir 50 derece görüyorum. Ben burada da bir 50 derece görüyorum. Yani buradaki uzunluklar birbirine eşit mi oldu? Evet. Başka var mı öyle bir şey? Bu ikiz kenarlarından sadece cevap çıkmadı. Hocam şurada 70 var. 70'i bir yerde görüyor muyuz? Görmüyoruz başka. Herhangi iki açının toplamı da değil. Mesela 50 artı 30 80. Burada bir de 80 var. Aa 80'i bir yerde daha görüyorum. Nerede? Şuradaki açıda. 80 derece değil mi? Evet. Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. E o zaman bak. Burada şunlar birbirine de. Bak şöyle yazayım. E bunda da bu birbirine eşit oldu. Şurada da x kenarlık çıktı. Tepe açısı 60 derece. 180 60 çıkart. 120. İkiye böl. 60 60 yapar. Burası da 60. Burası da 60 oldu. E 50 artı x eşittir. 60 ise de böylelikle kaç buluruz? 10 derece olarak buluruz. Yani 6. soru akçay oldu. Geldik 7. soruya. Evet. BAC açısını 100 derece olarak vermiş. Tamam şurası 100 derece. X kenarlıklar var taban açısına değerler yazayım. AA diyeyim. 2 iç açı bir dış açıdan 2A. Maalesef buradaki X kenarlıkları aynı cinsinden yazamıyorum. Bunlara da BB diyeyim. E, benim 100'ü kullanmam lazım ama öncelikle BB daha 2B yapar. Burası 2B oldu. 100 büyük üçgenin elemanı AB ve 100. A artı B artı 100 eşittir 180 olacağından A artı B'yi böylelikle kaç buluruz? A artı B böylelikle 80 derece gelir. Madem A artı B 80 şurada da bir üçgen var. 2A artı 2B artı X eşittir 180 ya. E sen A artı B'yi kaç buldun? A artı B'yi 80 bulmuştun. Burası kaç yapar o zaman? 160 yapar. 160 artı X eşittir 180'den X de böylelikle kaç çıkar? 20 derece olarak çıkar. Dolayısıyla 7. soru akçay oldu. Geldik 8'e. Hocam ben üçgeni biliyorum. O zaman üçgen yapayım. Şunun devamını getireyim böyle. Ya da yukarı doğru da uzatabilirsin. Fark etmez. Hocam burada da üçgen biliyorum. Şurada da devamını getirebilirim. E o zaman güzel bir şeyler çıktı. 50-65 daha. 115. Buraya kaç derece kaldı? 65 derece kaldı. Buradaki üçgende 70-30 daha kaç yaptı? 70-30 daha 100. O zaman buraya kaç kaldı? 80. 80-65 daha 145. Buraya da 35 derece mi kaldı? Ters açıdan dolayı cevap 35 yapar. Evet. x böylelikle 35 derece bulduk. 8. soruda. Geldik 9. soruya. Görünen yüzleri dikdörtgen biçimde olan bir kitabın kapalı ve açık hali aşağıda verilmiştir. Ve dikkat edin. Kitabın bu kapağıyla bu kapağı aynı uzunlukta değil mi? Evet. Açtığın zaman hocam şuradaki uzunluk sayfanın uzunluğu. Buradaki sayfanın uzunluğu da yine aynı. Bu dikdörtgen şeklindeydi. Burası 90. E burası da 90. O zaman aynı sayfadan açtığımız zaman bu da dikdörtgen. Bu da dikdörtgen olur. 90-90-180. E 140. da o zaman burası da 40 derece mi olur? Çünkü tamamının toplamı 360. İkisinin toplamı 180'sa bu ikisinin toplamı da 180 olacak. 40 kaldı buraya. E, ikizkenar kenar tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70-70 yapar buradaki açılar. Dolayısıyla alfayı kaç bulduk? 70 derece bulduk. 9. soru denizli oldu. Geldik 10. soruya. Yukarıda iki yöne doğru açılabilen bir görsel açılabilen bir görseli verilmiştir. Evet. Kapı görseli verilmiştir. Değil mi? Kapı öne doğru 60 derece açıldığında A ve B ucu arasına geriye doğru 40 derece açıldığında A ucu C ucuna gelmektedir. Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? diye soruluyor. BAC. Arkadaşlar şu kapıyı şöyle açtığım zaman 60 derece açtığım zaman buraya geliyor. 60 derece açtığımda 40 derece açtığımda da buraya geliyor. Şu kapının uzunluğu aslında bu kapının uzunluğu burada da aynı değil mi? Yani bu kapının uzunluğu burada da burada da burada da eşit oldu mu? Oldu. Yani şu eşitleri gösterelim o zaman. Şu şu şu eşit. Burada 60 derece açmıştık. Şurada 60 derecelik kısım var ya 60 dereceyi burada gösterdim. Hocam bizden ne isteniyor? BAC açısı isteniyor. O zaman şu BAC açısını gösterelim kardeşim. E tepe açısı 60 derece olan bir x çıktı. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. 60-60 yapar. Bu tepe açısı 40 derece olan ikizkenar yaptı. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70 70 yapar buraları da. Bizden ne isteniyor? Şurada kaç isteniyor? BAC açısında 60 artı 70'ten kaç yapıyor? 130 yapıyor dostum. Yani 10. soru Denizli geldi. Geldik 11. soruya. Evet Ali öğretmen dersinde tahtaya yukarıda görülen şekilleri çizmiş ve öğrencilere aynı renkli çizgilerin paralel olduğunu söylemiştir. Kırmızılar birbirine paralel. Paralel doğruları ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle uzatıyoruz değil mi? Uzatalım kardeşim. Şurada da uzatalım şöyle. Tamam. Burada da şöyle uzatabiliriz. Uzattık. Paralel doğruları uzattık. Ya da sivrilen yerlerden paralel çizdik. Neyse uzattık biz böyle. E uzatınca ne geldi? Hocam şurası 60 derece geldi. Z'den dolayı burası da 60 derece yaptı. Yöndeşitten dolayı burası da 60 yaptı. U'dan da 60 söyleyebilirdik bu arada. Sonra şu mavi ile şuradaki mavi birbirine paralel. Tamam. Bu yeşille de bu yeşil. Birbirine paralel. Onu da siyahla göstereyim. Şöyle. Bununla da bu birbirine paralel. Arkadaş şu kırmızıyı uzatmamışız ya. Bunu da uzatsaydık keşke. Şöyle uzatalım. Dostlar ne geliyor buradan? 120 ise şu yeşille şu yeşilin paralelliğinden hop odan dolayı. 120 ise burası 60 derece mi? Ya da şununla şu yöndeş ya. 60 sa 60 derece geldi. 60 sa yöndeşlikten dolayı burası da 60 geldi. E burası 100 derece. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Şurası da yöndeşitten dolayı bak kırmızı mavi kırmızı mavi yöndeşitten dolayı burası da 100 derecedir. Sonra burası kaç yaptı 80 yaptı. E buraya da x dersek x artı burada bir üçgen çıktı. 80 artı 60'ında kaç yapması lazım 180 yapması lazım iç açılar toplamından. Buradan da x ne yapıyor 180 eksi 140'tan 40 derece çıkar. Yani cevap c an oldu 11. soru arkadaşlar. Ve böylelikle test 2'yi de bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda. ÖSYM tarzı test 3'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.